Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benefe bugün arkadaşlar sizlerle beraber Diamond serisine başlıyoruz. Yanımda Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hemen o zaman beklemeden oyuna başlayalım. <gülüyor> Biz burada gördüğünüz gibi önceden %11'den oynadık yani birazcık biliriz. Furkan hangi mod acıyım? Hikaye modu normal, zor, kabus. Zor açalım bence. Sıçacağız birazcık ama olsun. Buraları geçiyorum, buralara gerek yok. Evet, hikayenin baş kısımlarını geç zaten. Salgın falan başlıyor işte. Arkadaşlar Daylight bildiğiniz gibi zombi oyunu. Bu arada sesim şu an yeni kulaklıktan alıyorsunuz. Kulaklığım aynen böyle devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Furkan ne yapsınlar bu videoyla? Like atsınlar. <gülüyor> devam etmek için space tuşuna bas, basalım. Şimdi Furkan? Ben seni ne zaman alabilirim? Aha. İlk kısımları ben oynuyorum o zaman. Tamam. Bu ne oğlum? Uyandık. Allah Allah. Sanki hiç bu kısımları bilmiyorum ha. Ne oluyor lan? Evet. Daha yeni uyandık. Bu çocukların olduğu yer nerede ya? F'ye Bize niye 31 diyalar? Oyun seslerini açsak mı lan? Yok şuradan azıcık sesini açmam lazım benim. Bir saniye arkadaşlar bir işim çıktı hemen geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Selma'ymış bunun ismi ha ara biz bunu okulda çok yapardık belki. Vur bakayım şunun kafasına böyle Selma Boşver 190 nerede 180 Yukarıda mıydı evet serta da yukarıda diyor zaten 190 burası Zafer Oğlum Türkçe isimler var lan Türkçe ama olduğu için mi? Evet tamam buraya girdik. Düşünsene burası İzmir çıkıyor aslında. Demin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dialnets İzmir'de yaşanıyor. Oğlum çok güzel olurdu lan. Şehri gezerdim vallahi. Oğlum artık koşma açısın ya. Koşarak devam etmek istiyorum ben. Arkadaşlar ilk bölümler çok fazla aksiyon yaşanmayabilir. İkinci bölümden sonra hayvan gibi aksiyon yaşayacağız. Timur. Siktir git Timur. Direkle Furkan sana da ekran açayım. Sen de öyle bekleme. Sen de Hmm, tamam Bu ney lan İyi yaratıklar Şu anda e, üst kata çıktı orada kanlı yerler var Kardeşini kurtaracağız ya şimdi zombiye dönüşecek sonra oda Oğlum o değil de ben bir şey fark ettim, hepsi eee Türk ismi, bizim ismimiz neden Crane? Nasıl ama? Hayda, ısırılmışız oğlum biz. Ha sopayı bulduk. Shift'e bastı açılsın. Oh. Sen şeydesin değil mi? Üst Evet. Onanı sikeyim. Onu tekme nasıl atıyorduk lan? He Oğlum unuttum oynama oyunumu ya. Şimdi sargılı bez yapacaktık galiba. kurduk lan kapıyı Markla ilgilen diyor. Tam buralarda diyor işte e, ilk yardım çantası yap diyor. Neredeyli lan onlar? onları unuttum işte Bak bir tanesini buradan açıyorduk metal parça Arkadaşlar bu metal parçalar çok önemli Bunları sakın Almamazlık falan yapmayın Acayip derecede önemli yani Mesela nasıl diyeyim Şu, şu borunun mesela e, Gücü bitince yenilemenize yarıyor yani Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum belki bitirmişler olabilir Ben bilmeyenler adına söylüyorum O yüzden bana kızmayın Evet Gazlı bez alkol bulmamız lazım şimdi Şunu aç Koli bandı bulduk sarsak nasıl Aha, çok komik Buradan mı buluyorduk alkolde Aç şunu çivi Ne boka ayıracak bilmiyorum Furkan sen oyunu bitirmiştin değil mi ya Alkol de buldum tamam I'ya basalım be Şemalar Buradan bu ilk yardım çantasını yapıyoruz H'ye basılı tutarsak kendi canımızı fuldiyoruz ama şimdi marka vermemiz lazım o ilk yardım kitine Zaten fulde canım Tamam işte bu burada bakıyor edi Ben niye böyle yukarı bakıyordum lan geldiğimde Rahimle konuş Ya Rahim <gülüyor> Evet bu arada Furkan senin sesini benim birazcık yükseltmem lazım yoksa duyamıyorum seni ben çok Belki ondan da Tamam şimdi güzel geliyordur sesin Rahimle konuş diyor Rahime nereden gideceğiz he? asansör Hadi gidelim o zaman Arkadaşlar Dying Light'in daha fazla bölümünü gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. İkincisi çıktı biz şu an birini oynuyoruz. Bunu da zaten belaş aldık Epic Games'ten. DLC'leri falan da veriyordu. Kıyafetimizi göremiyoruz şu anda. Kıyafet saat zaten... uyuyor Şimdi kıyafet değiştirmeye gönderecekti galiba bize. Evet, oyuncunuz ulusu. Temiz kıyafet. Ama basılı tut çekmişiz ya. Bende yarım saatlik. Hey so Yukarı çıktı Merdivenlerden mi çıkacağız yoksa şeylerden mi? <gülüyor> asansör şey var ya. Rahim, Rahim deme, deme. Galiba bilmiyorum ki yarrahim demiyorum onu. Ha onun parkurunu mu geçiyoruz? Evet. Tam parkur kısmına geldik ya. Önemli olan zaten bu kısımlardı. Sen kaç saat planlıyorsun? bilmiyorum ki şu an kaç dakika çekmişiz videoyu. Bazı şeyleri kapatsak şu arka plandan. Mesela bunu kapat. Eee şu anda video 7 dakika olmuş. Bir saat. O zaman benim yükleme hızım ne olacak? Yarım saat falan yeter ya. Neden olmasın ya? Evet. Tam Winçin üstüne çıktık. Tamam koş, koştur babam koştur Allah. Sesli arama geldi derdim. Ben hemen kapatayım şuradan. Az önce düştüm. Vallahi ama. atladın mı lan? Ben buraya atladım ama. sektre diyor adam. Rahim neredesin? Ya rahim devamı gelmeyecek bu arada arkadaşlar. Hiç izlemedim. Allah. Eğer Dynamite izlenirse o zaman Dynamite'ın yeni bölümleri yolda. Herhalen mi çekiyorsun? galiba bilmiyorum belki konuk oyuncu alırız birkaç bölüm tamam buraya çıkıyoruz sonra buradan buraya mı atlıyoruz evet atla oğlum atla atla düşme düşme analiz Ha tamam buradan geçekmişiz. Korktum lan düşeceğiz. diye. Ben şöyle söyleyeyim ben bu arada bu parkurun farklı bir yanını biliyorum. Hayda. E ee, ben düştüm. Ana ne avradını düşmemem lazım. Şimdilik oraya çıkmam lazım Aha Şimdilik buraya mı atlayacağız hop Götüm az daha demir giriyordu Hangisi diyor bir daha adam ya. Demir giriyorduz diyorum hangisi diye. Ben de düşmeye başladım bile. Oğlum ben ne yapacağım? Allah Tam çıkalım yukarı. Ee geçtik. Tam bu bölüm biz senle buluşalım. Allah bu ne lan? Unutmuşum ben burayı. Antizmin bulmamız lazım. Antizem midine işte, iğne yapacak şu doktor ismini unuttum. Soktum mu doktoru? Ben doktorun yanına gidiyorum. Ben daha yeni bitirdim parkuru. Rahim bana ne oldu amına koyduğum söylesene. Tipe bak ya keko Buradan mı geçeceğiz? Evet Hadi aşağı inelim bana masa ayağı veriyor bir de masa ayağıyla hayatta kalmamı istiyor Allah kahretmesin oğlum devam etmek için space tuşuna bastıymış ben görmedim aferin kafanın etini diyormuş şimdi bile. hadi artık dışarı çıkalım ya ben çıktım ben de çıkmadım daha işte Buradan çıkıyorduk değil mi? Evet. Yeni çocuk mı? Ananı sikerim bak senin ha. Benim adım Cray. gideceğiz. Zere'ymiş ha. Zere. Doktor Zere. Bak şu zombiye bir tane yapıştırıyorum, çok zevkli. Ha. Allah kahretsin. Tamam gel diye Arkadaşlar bundan sonra birkaç tane daha bölüm yaptık, oraya kadar yani. Ha. Yoksa çok oynamadık, yüzüze onyağı yani küçücük bir şey. Rahim ya Rahim. Bak bak zombileri görüyor musun? bak bak bak bak bak yam yamlara bak Bak kafana yapıştıyo Oğlum git lan Amına kodum iki dakika zombiyle uğraşayım dedim zombi beni yiye Arkadan gelen zombi sesine bak ya Rrrrrr diye ses geliyor Tam Spike denedi, iş alalım. Bir de ben bir şey fark ettim. Ya... Al, aldım, amına kudum çatap atın. Çık, koyarım sana tekme şimdi. Ben parkuru yapa yapa gidiyorum. Allah kahretsin çok fazla zombi geliyor Ya yürü git tutuyor bak bu da ibine Aha. Canım elli kaldı ya. Yani. çıktı. E. Ee, Zombi'yi lava yer atmak için tekme attım. Hey, Jay, <Gülüyor> of. Yok pişireyim de öl artık ee, bunu da lütle Alkol güzel Gazlı çıksın da şey yapalım Bu ne oğlum Silah cc. arkadaşlar dediğim oldu şimdi Şurayı tamir edeceğiz şimdi Hemen ettik tamir Sen hep bir araya gelelim ondan sonra yatalım uyuyalım Galiba bu kısımdan sonra ekleyebiliyorduk birbirimizi. Sen neredesin şu an? Hikaye sıfır diyor şu an bende Ekleriz birazdan o zaman ya direkçe bir bir yere daha gitmem gerekiyormuş. O yere de gideyim. Ondan sonra sana davet atayım. Gelirsen videoyu bitirelim. Çok da uzun olmaz. Dağda mı yukarı çıkacağız? yuh e Ben nereden yukarı çıkacağım? Buradan mı? Evet. Arayalım. Aslında biz burayı Furkan'la oynamıştık lan. Hah. Davet atamıyorum. Tamam o zaman sonraki bölüm oralara gelelim. Şimdi bitiriyor muyum? O zaman videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şu sahnede geçsin bitirelim Furkan demek istediğin bir şey var mı Video Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı <gülüyor> Arkadaşlar şu anda gösterdiğim şey Furkan'a girsin <gülüyor> Sonraki bölüm, yani videonun izleyerek gör- Allah kahretsin 12 canım kaldı. İlk yardım çantası kullanalım bir tane. Arkadaşlar böyle yüksek yerlerden de sakın atlamayın benim gibi. Nasıl salak gibi atladım Olanı gördünüz. Zombileri görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen şuna basmayı unutmayın. Kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.